hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Dündülcan. Bugün sizlerle düz karnın formüllerini konuşacağız. Öncelikle abdominal yağlanma en istemediğimiz yağlanma tipidir. Çünkü iç organ yağlanması ve kronik hastalıklarla ilişkili bir yağlanma tipidir ve erkeklerde 94,2 cm, kadınlarda ise 80-88 cm bel aralığının geçilmesi bizim için risk demektir. Bunun dışında sadece genel yağlanma değil, sadece şişkinlik yaşayan kişiler, yani herhangi bir öğün sonrasında özel geçişkinlik yaşayan kişiler içinse mutlaka besin takiplerini yaparak herhangi bir besinin dokunup dokunmadığına emin olmalılar ve bu noktada mutlaka eğer ki yemekten sonra özellikle bu şekilde bir şişkinlik yaşanıyorsa da yedikleri yemeği hızlı yiyip yemediklerine gerçekten sindirime yardımcı olup olmadıklarına dikkat etmelerinde fayda vardır. Bununla beraber genel olarak sağlıklı bir beslenmede düz bir karna sahip olmak istiyorsanız da o zaman beslenmenizde detoksifikasyonu sağlayıp sağlamadığınıza dikkat etmelisiniz yani vücudunuzun temizlenebilme kapasitesine destek olmanızda fayda vardır. Bu noktada Tabii ki probiyotik besinler, lifli gıdalar, antioksidan besinler size destek olacaktır ve genel olarak beslenmenizde karbonhidrat, protein ve yağlardan oluşan dengeli bir beslenme protokolünü uyguladığınızda ve bunların da mutlaka kaynaklarının temiz gıdalardan geldiğine emin olmalısınız. Eğer ki bölgesel olarak bir incelme sağlamak istiyorsanız tabii ki beslenmenizin yanı sıra egzersizlere dikkat ederek bütünsel bir programla kendinizi daha sağlıklı göbeği daha düz bir şekilde hissetmeniz mümkün. Daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız bizim bu konuyla ilgili yazdığımız yazıları da okuyup bilgilenebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, keyifli günler diliyorum.